Bugün 7 Şubat 2022 Pazartesi ay günündeyiz boğa burcundaki ay güne pratik ve sakin enerjiler veriyor maddi manevi güven ihtiyacımız ve parayla ilgili kavramlar gün içerisinde öne çıkabilir bugün oğlak burcundaki Mars da boğa burcundaki Uranüs arasındaki üçgen açı kesinleşecek yeni fikirlerimizi hayata geçirme konusunda bazı şanslarımız olabilir geleceğe yönelik düşünebilir daha uzun vadeli hedeflerimize odaklanabiliriz Bireysellik ve bağımsızlık arzumuzda yüksek olacağından isteklerimize motive olup mücadele edebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay ile Balık Burcu'ndaki Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı, iyimserliğimiz ve şansımızı yükselterek bize destek olabilir. Küçük fırsatları kendi lehimize kullanabiliriz. Akşam saatlerinde ise Boğa Burcu'ndaki Ay Uranüs'e kavuşarak, Oğlak Burcu'ndaki Venüs ve Mars'ta üçgen açı yapacak. Spontane kararlar alabilir, hızlı gelişen durumlara ayak uydurabiliriz. Cesaret ve motivasyonumuzun yükselmesi çevremizin de dikkatini çekebilir. Çevremizle paylaşımlar yapmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek için fırsatlar olabilir. Sosyal ortamlarda kendimizi daha iyi hissedebilir, yeni bağlantılar kurabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.